Selamlar olsun Yavuzcan. Engelliler konusunu ele aldığınız için tüm engelli adına teşekkür ediyorum. Benim engel durumumu siz biliyorsunuz. Ben şunu belirtmek istiyorum. Engelli evladı olan ailelere şunu söylemek istiyorum. Engelli evlatlarının engel olmasınlar, destek olsunlar ki engelli birey de şunu bilsin. Ben de işe yarıyorum. Bunu hissetsin. Biz engelliler olarak birçok şeyi başarıyla yapabiliriz. Benim bir YouTube kanalım var. Engel Yok diye oranın videolarını ben yapıyorum. Instagram'da Engel Yok 23. Elazığ Spor içerikli bir sayfam var. Onun tüm görsellerini ben hazırlıyorum. Selamlar olsun ben. Yavuz Şen'in YouTube kanalı Engel Yok. Oraya da lütfen üye olalım. Abone olalım daha doğrusu. Engellerini kaldır.